My Life Danışmanlık, Ekrem Çufa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sunar. Değerli dostlar, merhabalar, nasılsınız? Ee, yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Ee, kıymetli insan, e, Tuğba Örmeci, eğitim koçu, öğrenci koçu olarak teşrif ettiler stüdyolarımıza. Ama aynı zamanda halkın, e, çiftlerin, Özellikle sorduğu sorular biliyorsunuz iyi bir eğitim koştuğu, iyi bir e, öğrenci koştuğu için, iyi bir aile koştuğu için ailedeki huzur çok önemli. Evet hocam. E, seyircilerimiz bazı sorular gönderiyorlar bunları beraberce cevaplayalım derim. Ne dersin? Evet hocam çok iyi olacak. Ee, kesinlikle e, tüm koçlukların beklemeli temeli aile. O yüzden aile çok önemli. Ailedeki problemlerle ilgili seyircilerden bazı sorular var. Ben izninizle zaten onu sormak istiyorum. Sizlere. Evet bunları beraber cevaplayalım diye. Az önce e, diğer yayın çekimlerinde e, diğer konuları ele aldık ama e, yurtta sesleniş programı vardı biliyorsunuz. Rahmetli Özal sunardı. Meşhur kalemini bir şekilde alarak evet. söylerdi. Beden diliyle hem e, babacanlığını hem de devlet babanın babacanlığını hem de hükümetin icraatlarını sunardı. Biz de bugün aile evlilik ilişki sorunları E tabii ki zaman zaman sizin alanınız olan öğrenci koştuğu ve eğitim koştuğu hizmetlerine bunun da yansımalarını birlikte değerlendireceğiz. Evet, Birinci hocam. soru nedir acaba? Hocam, ne diyor? Aynen. Hemen sorularımızı soralım. Ee, mesela hocam çiftler arasında genelde hani güven çok önemli bir başlıktır değil mi? Tabii. Ee, acaba çiftlerin daha başarılı ilerlemeleri açısından partnerlerin yapmaması gereken ya da yapması gereken güven adına Hangi başlıklar vardır? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi güven problemi çok önemli. İnsan kendi içinde, kendi kendine bir güvensizliği varsa, öğrencilik, çocukluk, bebeklik döneminde güven veren veya güvensizlik veren durumlara göre insan özellikle sevdiği ve güvendiği kişilerden zılgıt veya sevdiği eşi, dostu tarafından, güvensizliğe neden olacak bir davranış sergilenmişse elbette kendine ve çevresine olan güveni yıkılmıştır. Burada yıkılan güveni nasıl yapacağız tekrar? Birinci yolu insanın kendisiyle barışık olması. Yani geçmişte bir takım hatalar yapmış olabilir. Sevdikleri de bir takım hatalar yapmış olabilir. Bunların analiz ve sentezlerini yaptıktan sonra Önce, önce geçmişte ve o dönemde belki o doğruydu ve her şeye hepimize rağmen o oldu. E ben bundan sonra onu değiştiremeyeceğime göre önüme nasıl bakacağım kendisiyle barışarak yola devam etmeli. İkincisi de sevdiklerini, eşini, karı kocayı, koca karıyı doğru yere, doğru konuma, maddi manevi koşullarına göre yeniden konumlandırmalı. Ve bu konumlar sürekli güncellenmeli. Çünkü daha önce bize çok sıkıştığımızda maddi destek çıkan bir sevdiğimizin hastalanması durumunda, bize eskisi gibi yardım edememesi durumunda vakti olsaydı, durumu olsaydı, sağlığı olsaydı yine de yardımcı olurdu. O zamanlar için çok teşekkür, çok müteşekkirim. Bundan sonrası için de ben kendi kendime belli finans yolları bulacağım demeli ve güveni tazelemeli. Yani sürekli güvensizlik, sürekli tedirginlik, sürekli geçmişe lanet okuma, sürekli kendini affedememe, sevdiklerini affedememe, beklentilerini doğru planlayamama yüzünden insanlar kendine ve sevdiklerine ve ilişkilerine güvensizlik kar topu gibi büyüyor. Halbuki bunun tersi de kartopu gibi büyüyebilir. Evet, güveni de pekiştirmek gerekiyor. Pekiştirmek, geri bildirimlerle teyitleşmek gerekiyor. Yani bugün yayınlara geç kalan bir dostumuzun açıklamasını dinlemeden lanet olasacağı, nankör, sorumsuz demek yanlış olur. Ama bir şey yokmuş gibi davranmak da çok yanlış olur. Çünkü fazla Duygularını bastırdığında, işte içinden küfür ettiğinde bu doğru olmaz. Dışımızdan söylememiz lazım. Ne oldu da geç kaldın, ne oldu da gelmedin. İşte bir koca saat 6'da yemek hazır olsun, geliyorum dedi. Karısını aradı. Ondan sonra 6'da gelmedi dedi, 7'de geldi. Halbuki o arada yemekler soğudu, belki süslendiyse karısı o süsleri bozuldu falan filan. İşte altıdaki halim Selfie çeker <gülüyor> Yedideki halim bu diye <gülüyor> Gösterebilir O da der ki canım perişan oldum Yollarda işte yağmur vardı Şu oldu bu oldu Biraz da sorumsuzluğum oldu Bedelini ödeyeceğim Şimdi bir tadını çıkartalım Yemekten sonra da kahveler Benden diyebilir Bir yumuşatma Bir jestleşme olması gerekiyor Çünkü restleşerek kan davası güderek affetmeyerek cezalandırarak yol alamayız. Diğer soruya bakalım. Ben aslında buradan gidiyorum. Uzun aldım ama Hocam, o, otoban çok güzel, gibi. Çok güzel. Resleşmeyelim, jestleşelim. Evet, diyorsunuz. formül bu. Slogan. <gülüyor> resleşmek yerine jestleşelim. Aynen. Çünkü sevgililer birbirleriyle resleşmek için değil, aileler birbirleriyle jestleşmek için oraya konulmuşlar. O Aynı gök kubbe, aynı dönem, aynı peygamber, aynı devlet, aynı yurt, aynı bayrak altındadır. ama hala it dalaşıp bu biz it değil ki itliye devam edelim. Biz o yüzden mertiz, mertliye devam, biz dostuz, dostluğa devam, biz sevgiliyiz, sevgililiğe devam demek lazım. Yine hocam insanın olduğu her yerde iletişim birincildir iletişim İletişim esastır. Burada da yine dönüp dolaşıp iletişimsizliğe geliyor aslında. Tamam. Değil mi? İletişim çok önemli. İletişim yani cümbür cemaat olmalı, monolog olmamalı. Monolog yani olmamalı. Bir diyalog içinde öfke olması gerek. tutulmaması gerek değil mi? Tutmaya gerek yok ki. Konuşmalı. Onu kontrollü yavaş yavaş salıvermek lazım. Evet. Bunu yapıcı bir şekilde ne istiyoruz? Ben diliyle ne talep ediyoruz? İşte ben 6'da gelecek dediğinde 6'da gelinmesin istiyorum. Eyvallah. İstanbul koşulları artı eksi otuz dakika olabilir. Artı eksi otuz dakika. Yani işte yarım saat önce gelebilir ki bu koşullarda pek olmuyor. Ama yarım saat geç geldiğinde de buna hazırlıklı olmak lazım. Yani o zaman demek ki 6'da gelirse şunu yapacağım... 6.30'da gelirse bunu yapacağım diye e, her zaman bir e, B ve C planları gerekirse olması gerekiyor. Bunun da yolu en kötü ne olur geç kalırsa. Çorbayı yalnız içerir. <gülüyor> Mesela yani biz içeriz çorbayı. E, çorba değil de ana yemekle yine yola devam etmek gerekiyor. Nasıl ki eskiden Anadolu'da çok olurdu. Yani ben çok bilirim bazı kişilerin otobüsü kaçırdıktan sonra sevdiği bir kişi tarafından veya taksiyle yetiştirildiğini hani anlatabilir mi? Gerekirse bir sonraki otobüse veya taksiyle e, o otobüse yetişerek e, yolculuğa devam ettiğimiz gibi yemeklerde de özellikle buluşmalarda da bunu esnek olmak gerekiyor. Bunu bir ihanet, bir sorumsuzluk gibi algılamak ve ilişkiyi bitirmek, öfke patlamaları yaşamak, telefonu kırmak, arabayı Uçuruma yuvarlamak gibi yöntemler ilişkiyi ve hayatımızı hem madden hem manen e, uçuruma yuvarlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Kızdığımız zamanında gelmemekse ama kırdığımız kalp çok daha e, ağır olmamalı. O yüzden kalp kırmadan isteklerimizi belirtmekte, hakaret etmeden, küfür etmeden, üzerine araba sürmeden kontrollü, stresimizi, öfkemizi e, kontrollü bir şekilde söylememiz. Biz eğer geç kalansak sorumluluğu ve güveni kıran bizsek tazelemekte bize düşüyor. Tazelemeyi ve düzeltmeyi başlayan kişiye de yardım etmekte diğer kişiye düşüyor. Bu Biz de geç kalmış olabilirdik. O zaman bize nasıl davranılmasını istiyorsak güvenimiz e, yani güven kırmışsak sanki güveni e, güveni kırılan bizmişiz gibi tekrar yardım Empati etmek yaparak, gerekiyor. Empati mi? yaparak ne yapmamız gerektiğine. Yani güven kıran nerede kırdım? Güven kırılan da ben güven kırmış olsaydım bana nasıl bir kredi, nasıl bir jes, nasıl bir kolaylık yapılsın istersek karşı tarafa o kolaylığı verelim. O da bu jestle jestle karşılık versin. Reste de jestle karşılık verelim. Rest çekti bir daha seninle görüşmeyeceğim. Evet görüşmemekte belli bir süre haklısın. Ama ebediyen görüşmemek kendine de, bana şans vermemen kendine de bir şans vermemendir. E bir daha bir değerlendir. Çünkü öfkeyle verilen kararlar çoğunlukla zararla oturmamıza neden olacak kararlardır. Sakinleşince motor soğuyunca kan damarları beyine yürümüş kan damarları şu patlayan damarlar aşağı inince sakinleşince o kişi veya o olayla ilgili tekrar konuşabiliriz. Tekrar değerlendirebiliriz. Mağdur olan bir sekte de bir dakikadan fazla sinirlenmeyi bırakmak gerekiyor. Bir dakika o sorumsuzluğa yeterince kızıyorsak. Sonunda da davranışa tabii ki kızdığımızı, kişiliğine saldırmadığımızı, kişiliği yok etmeye çalışmadığımızı belirtmek lazım. Sadece sorunu yok etmeye, sorunu çözüme dönüştürmeye, engeli merdivenleştirmeye e, dön ve dönüşüm sağlamaya uğraştığımızı, e, beyin fırtınası ve analiz yapımı, e, Olan olayın otopsisini çıkartmaya çalıştığımızı belirtmekte yarar var. Bakalım ikinci soru ne gelmiş bizde? Bu sorular e, e, size de geliyor. Siz de hocam. katılımcı oluyorsunuz evet. sağ olun. Yine bir seyirci aslında buna paralel olarak e, ilişkimizdeki sorunları çözemiyoruz. Çözümsüz kalıyor şeklinde bir soru yöneltmiş. Ee, yine anlattıklarınız aslında e, paralel gidecek. E, belki de hani sevgi, ilişkiler, emek ister. Sonuç olarak taraflar önce kendinin farkına varmalı. Sonra ilişkideki potansiyel problemlerin belki hocam değil mi? Farkına evet, varmalı. Evet, farkına varması gerekiyor. Ee, ona göre B.C. planları oluşturup, hani zamanda uyaranlar çok fazla hocam, tahammül gücümüz yok. Dolayısıyla böyle bir problem olduğunda en sevdiğimize nazımızın geçmesi yerine hani uygulayabileceğimiz BC planlarını belki öncesinden düşünüp ona göre e, karar vermek. Hani bir şeyi yakıp yıktıktan sonra düzeltmektense olmadan önce düzeltebilmek e, önemli. Tamam. Şimdi sorunlarımız çözümsüz kalıyorsa o çözümsüzlüğü hazırlayan taraflar ee, çözümsüzlük üretenler çözüm de üretebilirler. Kabiliyetimizi yanlış yerde kullanıyoruz demek ki. Yani bir insanın çözümsüzlük üretmesi için kabiliyet düşmanı olması gerekiyor. İkincisi diğer tarafın düşmanı olması gerekiyor. Üçüncüsü de kendisinin düşmanı olması gerekiyor. Karşıda düşman olsa bile çözüm üretmemiz gerekiyor. Çünkü biz en azından kendimizle dostuz. Kendiyle dost olan düşmanı ile bile bir çözüm üretebilir. Ha, görüşmeyebilir, ortaklığı bitirebilir, ilişkiyi bitirebilir, birçok şey yapabilir. Ama kendimizle barışıksak, yani kendimiz için, hiç kimse için yapmasak bile kendimiz için çözüm üretmemiz gerekiyor. Evet. Bu da yapıcı olmalı, kalıcı olmalı. Zamanla kalabilecek bir, bir, bir A, B, C, D, E gerekirse alfabenin harfleri adedince <gülüyor> çözümleri düşünmek, emek harcamak gerekiyor. Evet. Çünkü tek çözüm bu değil. Sadece bu anda çözüm göremiyorum desek bile, o öyle durum olsa bile ama bir çözümü var ama ben şu anda göremiyorum demek lazım. Yani bir çözümü var çözümsüz gibi gözüküyor ama bir çözümü var ve ben göremiyorum. Çözümsüz demek kelimesi bir ölen kişi için belki dirilmesi çözümsüz gibi ölmüş yani çünkü. Ama hocam bir de şu var şimdi alfabinin tüm harflerine göre plan üretmek bana şunu hatırlatıyor o zaman taraflardan biri o ilişki de özverilidir. Karşı taraf e, gelmiyordur. Hani artık bir taraf koşuyordur diğer taraf belki geri gidiyordur. Herkes yani ilişki zaten çift kişilik bir kayıt gibidir. Aynen. Herkes e, o ...kayığı, kendi tarafındaki kayığı çevirmesi gerekiyor. Bir taraf çok güçlü... ...ben işte alfabedeki harfler adayınca çözümler üretiyorsam... ...bu benim gücüm, benim kabiliyetim. O da belki iki tane üretiyordur, Allah bereket versin. Yani beni onunla, onu benimle kıyaslamayacağız olayda. Çiftler birbirleriyle kıyaslanmamalı. Hı hı. Yani o on tane harf veya çözüm üretiyor... Diğeri bir tane. Ama onun kabiliyeti bir tane ise bir taneliği alkışlanmalı. Hı hı. Ee, o zaman biricik ve değerli hisseder. Benim elimden sıcak bir gülümseme gelir sorun olduğunu. Yani zekam bu, yapım bu, kabiliyetim bu. Ya da e, işte çözümünü dinleyeyim gibi bir giriş yapmak elimden gelir. İşte, yani Evde mesela eve geç geldiği için çiftler Yemek yok. Hadi bakalım işte sen bugün sadece 2 saat çalıştın ben 24 saat çalıştım nasıl yemek hazırlamazsın yerine. Canım ne yapalım yemek dediğinde zaten e, diğeri mahçuptur. İşte ben bir e, çoban salatası yapayım sen de bir pizza siparişi ver yiyelim böyle dediyse. Tamam bugünlük böyle ama yarına kelli felli bir sofra beklerim. O da e, diğer tarafta e, ben de yarın o zaman ona göre bu işin hakkını vermem lazım. Çünkü e, zamanı geniş olan bir kişi biraz tembellik yapmış, yemek hazırlamamış, yetmedi eve geç gelmiş. E, diğer taraf 12 saat 24 saat nöbet tutan insanlar var. Yani işte nöbetçi olanlar veya uzun yoldan gelenler. Onlar da böyle bir durum karşısında sık sık oluyorsa bu problemin oluşmasına kendileri de bir suç ortağı olabilirler. Daha önce önlem almadıysa artık bugünden itibaren geldiğimde yemek olmasa bile iki yumurta kesin kıracaksın bana. Anlaştık mı anlaştık. Ben de yoldan geçerken işte hazır bir şeyler alabilirim ve sipariş verebiliriz. Bugünlük kahvaltı yapabiliriz. Ama yarın akşam e, sevgili yemeği bekliyorum diyebilir. Karşı tarafta bunu seve seve hatasının telafisine bakması gerekiyor. Diğer türlü o bana bugün uzun yoldan gelmeme rağmen yemek bile hazırlamadı. Demek gibi beni sevmiyor, boşuyorum bunu, atıyorum satıyorum demek çok yanlış olur. Çünkü e, istatistiklere bakıldığında belki o, o gün o yemeği hazırlamayan sorumsuzluk, yapan çift belki 50 bin defa yemek hazırlamıştır. O yüzden sadece tek bir soru sorup onu bilemeyince sıfırı basmak, okuldan atmak, uzaklaştırmak adil olmadığına göre ilişkide de mağdur olan başta buna hak etmiyor. Ma yani mağduriyete uğratan kişi evet biraz zılgıt yemesi gerekiyor, bir yaptırım gerekiyor, e onun da bir yapıcı davranması Emek harcaması gerekiyor ve bunu hızlı az önce dediğimiz gibi restleşerek değil de jestleşerek bu sorunun nasıl ortadan kalkacağını düşünerek pekala çözümleri bulabilirler. E tabi ki çözüm bulunamayınca, onlar göremeyince işin uzmanı olmadıkları için mutlaka eğer eğitim ve öğrencilerle ilgili ise sizin gibi... Bir eğitim öğrenci koçuna gelmeleri gerekiyor. Eğer ilişki problemi varsa, aile evlilik çift sorunu bana müracaat etmeleri veya aile evlilik çift danışmanlarına gitmeleri gerekiyor. Çünkü o konuda eğitimli değiller. Ben şimdi çamaşır makinesi bozulduğunda kendim tamir edemiyorum. Bu bir babalığıma, kocalığıma bir engel değil. Buna bir zarar, kişiliğime zarar veremez. Çünkü ben tamirci değilim anlatabildim mi? Ne yapıyorum? Ya tamirci çağırıyorum ya tamire gönderiyorum ya da yenisini alıyorum. Anlatabildim mi? Orada bir kişilik saldırısına uğramam doğru değil. Evet mesela. Veya onu yapamamam bir eksiklik değil. değil. Yani koskoca profesör çamaşır makinesini tamir edemiyor. Şimdi zaten çamaşır makinesi tamir ediyor olsaydım aile evlilik çift danışmanlığının profesörü olamazdım. Anlatabilirim belli bir yerde belli şeyleri bilmememiz yapmamamız toplum ekonomisine toplum yararına da faydalı başka bir çamaşır makinesi tamircisi benim makineni tamir ederek veya üreten kişi fabrikatör veya işçi o makine kimler yardım ediyor hizmet ediyorsa Allah ondan onlardan razı olsun biz karı koca evde Çoluk çocuk mutlu oluyorsak onlar sayesinde bir bulaşık makinesi, mesela ikimiz de çalışıyoruz. Oğlum da psikolojik danışmanı, o da çalışıyor. E kızım da çalışıyor, o da okuyor, öğrencilik yapıyor. Şimdi bulaşık makinesini benim yapmamam, yapamamam veya bulaşık yıkayamamam ya da tamir edememem benim e, görevlerime engel değil. Ve onunla bulaşık makinesi yaparken ben de çay doldurup eşime veya çocuklarıma götürüyorum. E ben çalışırken çocuklarım bana su getiriyor. E bir tarafta kedimiz mırmır mır kalp balansımı ayarlıyor ki kalp doktorudur kediler. Yani sinir stres alırlar. Çok insana mutluluk verirler. E onu da ben su veriyorum. Kedi maması alıyorum. Böylelikle yardımlaşıyoruz. Ama dikkat ettiniz mi? Yapamayacağımız şeyleri birbirimizden istemiyoruz. Çiftler bunu istememeli. Yani Söyle yaratayım, böyle bir şey yok. Biz yaratıcı değiliz. Anlatabiliriz, biz tanrı değiliz. Ama kreatifiz. Kreatif tanrıcılık değildir. Bir şey üretmek, yeni bir icat, yeni bir mucitliktir. Ama yoktan var edemeyiz. Yani uzman olmadığımız alanda biz suçlanamayız. Biz rest çekilemeyiz. Biz jest yapılabiliriz ancak. Bulaşıkları ...yıkayamıyor musun canım? Canın sağ olsun. Makine var. Niye çalışıyoruz? Hani Zaman üretmenin yolu budur. Ama iki bulaşık vardır. Elime mi yapışacak? Bazen benim bulaşık yıkadığım olur. Bir bardağı yıkarım, bir çatalı yıkarım. Çünkü o lavaboda... ...eşim bulaşık gördüğünde... ...üzülüyorsa ben ne yaparım? Hemen o iki taneyi yıkarım. Makine onları yıkar. Makine yüz tane yıkar... Ben iki tane yıkarım. Her yıkadıkça, elim dondukça o bulaşık makinesini e, üretenlere, yapanlara, ha. kazananlara başta kendim dahil dua ederim. Dua Düşünsenize. Evet. evet, diğer soruyu alalım. Tam evet. gaz gidiyoruz. Diğer soru biraz daha farklı hocam. Şöyle ki e, seyircimizin e, biri şöyle ifade etmiş. Eşimle sosyal ortamlara girmeye utanıyorum demiş. Hani bunun altındaki sebepler e, ve bunun çözüm yolları ne olabilir? Eşimle sosyal ortamlara ne oldu, utandı veya utandırdıysam bunun bir bilimsel altyapısına bakmak lazım. Yani işte eşimin mesleği şoförlük mesleği ne kocanın dediklerinde şoför. İşte utanıyorum. Ne şoförü? Tır şoförü mü? Kamyon şoförü mü? Maalesef bazı meslekleri onure etmek yerine rezil etme peşindeyiz. Yani birilerini rezil ederek vezir olamayız. Mesela çoğunlukla işte bir sanatçı çıktı dedi ki benim oyum çobanın oyuyla bir değil. Bakın ne kadar sıkıntılı bir cümle. Yani ben işte sanatçıyım, ünlüyüm, filanım, peşmekyanım. Çobanın oyuyla benim oyum bir değil. Ne demek? Elbette ve kesinlikle bir. Çünkü çobana biz 150 koyun, 100 koyun e, yani emanet etmişiz ve o adam iyi bir çobanlık yapıyor tabi. Yani orada hasbel kadar lise okuyamamış, üniversite okuyamamış, zengin olamamış, onun elinden biri tutmamış, metropole gidememiş, gelememiş olabilir. Daha da çobanlık yapıyor olabilir. Ama o çobanların gerek e, aldığı sorumluluklar, gerek 7 24 hava koşullarına uyumluluğu. Eğer bir kişi hakikaten mesleğinin hakkını veriyorsa, bu çoban olarak fazlasıyla oyu çok kıymetlidir. Çünkü onun da bir dünya görüşü var. Evet. Sadece tüm halk sanatçı bakışıyla veya imkanıyla yaşamıyor. Yani yeri geliyor çoban imkanlarıyla. Mesela şehirler arası yollarda zaman zaman ben, Tırçıların yemek yediği yerlerde yemek yerim. Hatta küçük kızıma demiştim ki kamyon şoförlerini tırcıları aşağılamak yerine e, çok da acıkmıştı. E, tamam ailecek oturacağımız yer çok aradık ama baktım ki bir tüy aklıma geldi. Tırcıların yemek yediği yerler aile ortamına sıcaklığına yani organiklik, tat ve kalite babında çok iyidir. Çünkü onlar midelerin bozulmasını istemezler ve uzun yol gara uzun yola yetecek enerji işte e, ona uygun midelerini sağlam tutacak yemek yerler. Hemen tırçıları gösterdim. Kankalarımla beraber yemek yiyelim dedim. Çünkü ben de bir zamanlar traktör sürdük, kamyonla bir takım işler yaptık, şoförlük yaptık. Yeri geldi ehliyetimiz var yapabiliriz. Anlatabilirim. Onları aşağılamak yerine ne yaptım? Ee, tırcılarla yemek yiyorum. Bize özel törenle karşıladılar. Aile olduğumuz için. Onlara değer verdiğimizi anladılar. Tırcıların olduğu yerde yemek yedik. Tırcıları eğer tacizci, tecavüzcü gibi gösterseydim. Bir gün yine ailecek çobanlarla piknik yaptık. Çoban bunlar bunlarla oturulmaz, konuşulmaz deseydik. Hiçbir şey öğrenemeyecektik. Evet onlar benden... Bin kelime öğrendi ama ben de onlardan en az bir kelime öğreniyorum. Mutlaka öğreneceğiniz çobanlardan, şoförlerden bir şey var. O yüzden meslekleri aşağılamak, ayıplamak yerine e, davranış bozukluklarına tepki vermek gerekiyor. Yani kişiliğe ya da mesleğe saldırmak, meslekten utanmak yerine bir gün genelkurmay başkanımız ne dedi? Ben Ankara'da bir hamalla gurur duydum. Çünkü nasıl ki genel kurmay başkanı veya general savaşlarda işte mareşal gibi muzafferse belli yol yöntemleri biliyorsa hamalın da kendi mesleğinin hakkını verdiğinde e, elbette şeref madalyası takılacak olur. İşte bir dolabı bu Ankara'da ancak birkaç hamal taşıyabilir efendim demiş, onlardan biri de benim demiş mesela. Hakikaten diyor, ustaca o dolabı taşıdı, işte köşelere vurmadan vesaire vesaire. Düşünsenize, demek ki esas kimden utanmalıyız? Çiftler birbirlerinden, davranış sorunlarımızdan utanmalıyız. Yani mesleğinden değil, evet, yani insanlığımızdan değil. Esas yaptığımız hatalı Davranışlardan utanabiliriz ama bunu da ebede kadar değil birkaç gün birkaç hafta içinde gerekirse irademizi gerekirse kenetlenerek ve gerekirse profesyonel yardım alarak o davranıştan da utanır halden çıkmanın yolu o davranışı değiştirmek. Bakın özür kelimesini de söylediler bir önceki yayında. Eşimden özür dilemek zor geliyor. Veya özür diliyorum kabul mi Edilmez. Çünkü sen binlerce defa özür dilemiş ama davranış değişikliğine gitmemişsindir. Özürün bilincinde olmak değil de hocam. Tamam. Tekrardan yapacağım bu seferlik tamam. affet. Tekrardan yapacağım. Özürün dediğin gibi bilincine ilave olarak bilinçli bir şekilde değişimini kalıcı bir halde sağlamak gerekiyor. Ama bunun için de başta kendimize şans vererek... Diğer tarafa şans vereceğiz. Ama aynı koşullarda değil. İşte stres yönetimi, öfkesini kontrol edemeyen partnerinden utanıyorsun diyelim. Evet. Yani orada Kur'an'a el bassa, işte yeminler etse de, inansak da devam edeceğiz. O kişinin mutlaka bir terapiye gitmesini sağlayacağız. Yoksa Kur'an'da ve Allah'la partnerimizi Karı kocayı, koca karıyı aldatmış olur. Yapmayalım. Dinimizi kullanarak, işte çocuklar üzerine yemin ederek özür dilemek olmaz. Olsa bile en yakın dönemde işte mutlaka bir psikoloğun kapısını çalıp öfke terapisi seansları almak, işte nefes egzersizleriyle bilinçlenmek ve bunu yüz gün ve üzeri hayata geçirmek, arada düşüp kalksak sak kalksak da. Böyle sak sak yürüsek de, e, e, kekelesek de, davranışsal olarak zaman zaman aynı hatayı tekrar etsek de uzun vadede bu şekilde kalıcı hale getirip stabil ve düzenli istikrarlı devam ettirebiliriz. Başlarda böyle olur. Yani bir evi yerleştirirken, evi temizlerken bile zaman zaman toz kalkar, zaman zaman orayı temizlersin, burak kirlenir vesaire ama sonunda... Ee, ev güllük gülistanlık olur. Kişiler de meslekleriyle ve davranışlarıyla ve hatalarıyla ve özürleriyle zamanla e, istikrara kavuşacaklardır. Çünkü bu noktada da mükemmeliyetçi olmamak gerekiyor. Evet. Hocam, Son bir... sorumuzu alalım bu arada. Rejimiz bizi uyardı. Evet. Buyurun hocam ben de eklemek isterim ki hani, yine kişilerin farkındalığı ile ilgili durumlar söz konusu. Eğitim çok önemli. Hani kişinin dar boğazda kaldığında profesyonelden yardım alma bilinci. Kişinin var olabilmek adına mesela meslek edinimle ilgili herkes doktor olamaz, herkes mühendis olamaz. Bu toplumun doktor kadar bir temizlikçiye de, bir çöp toplayan çöpçüsüne de ihtiyacı var. Tabii. Hani e, aynen evdeki iş bölümü gibi toplumun iş bölümü. Hani dolayısıyla bu insanlar olmadığında biz ne oluruz, nereye geliriz düşünmek lazım. Her e, kez okumuş olsaydı o zaman durumumuz perişandı değil mi hocam? Kim temizliği yapacaktı? Tabii. Toplumun e, şoförlüğünü kim yapacaktı? Hani e, dolayısıyla e, insanların bunun farkındalığı içinde eğitim sistemine de bir göz atmak lazım. Hani biz e, eğitim sistemimizde de sıkıntılıyız hocam. Dikkat ederseniz Avrupa'nın bazı kentlerinde çocuklar yeteneklerine göre kimisi mesleğe yönlendiriliyor, kimisi akademisyen. Evet akademik anlamda okumaya yönlendiriliyor. Hani biz eğitim sisteminden zaten başlıyoruz bu farkındasızlığa diyelim belki hocam. Hani bu ciddi bir sıkıntı bence. Bunu altını çizmek istedim. Kusura bakmayın eklemek istedim bu durumu. Yok estağfurullah kusuru yok. Sonuçta bir sonraki soruyu sonraki yayınlarımızda da cevaplayabiliriz. Hakikaten eğitim öğretim önemli. Toplum olarak e, zekamıza, kabiliyetimize, imkanlarımıza, hangi meslekte mutlu olacağımıza bakarak eğitim koştuğu, sınav koştuğu, öğrenci koştuğu, devamında kariyer koştuğu, devamında ilişki koştuğu, aile evlilik koştuğu, ilişki terapistiği, çift terapistiği gibi yöntemlerle gerek e, özel hayatımızda, gerek iş hayatımızda, gerek mesleğimizde, gerek gurur duyduğumuz davranışlarımızda, gerek utandığımız davranışlarımızda, gerekse e, utandığımız meslek gruplarında bile bir kendimizi sorgulamamız gerekiyor ve bu e, bunlara bir çözüm üretmemiz gerekiyor, farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Bir gün bir anne çocuğuna oku çöpçü olma dediğinde bunun çok motive edici olmayacağını, çöpçüleri aşağıladığını söyledim. Hani bu ceza vererek veya korkutarak bir doktoru veya mühendisliği seçmesi doğru olmaz dedim. Ama şöyle desem bizim her şeye rağmen her koşulda 7.24 çöplerimizi toplayan çöpçülerimiz için neler yapabiliriz bunu araştır bunu oku onların hayatlarına ne gibi anlamlar katabiliriz yani onları aşağılamak ayıplamak çobanları aşağılamak ayıplamak veya eşimizin mesleğinden veya kendi mesleğimizden utanmak mutsuz olmak yerine o meslekler için neler yapabiliriz'i oku evet, evet. Evet hocam ben burada yine bir esprili yaşadığım bir şeyi eklemek istiyorum. Doktorumuz, doktor arkadaşımız, diyelim sürekli doktorumuz kendisine bir gün hanımınız ne iş yapıyor dedik. Hanımım ev hanımı ama çok iyi bir ev hanımı dedi. Yani çok aslında nükteli ve güzel bir sözdü bu. Önemli olan yaptığımız işin farkında olup onu en iyi biçimde yapmak ve ondan utanmamak, gurur duymak. Evet. Bu Aynı şekilde adına. bir gün İngiliz bir adama sordum ne iş yapıyorsun? İşte eşi Türk, eşi mühendis. Kendisi house husband dedi. Yani ev erkeğiyim ben dedi. Ve onunla gurur duyuyordu. Ben de dedim ki ev erkekliğine devam et. Ama eğitim danışmanlığı alan öğrencilerimiz pratik. Speaking, yani konuşma İngilizcesine katılır mısın dediğimde zaten bir mesleği varmış. Belli bir süre işsiz kalmış. Kaldı ki sürekli house husband olsa da hakkını veriyordu, babalık yapıyordu, kocalık yapıyordu. Evet eve ekmek getiremeyen kocalarımız olabiliyor. E, eve ekmek getiremeyen e, ama gelen olla ekmek yapan ev hanımlarımız olabiliyor. O yüzden nerede olursak olalım... O günkü şartlarda olabildiğince kendimizi geçelim, geliştirelim ve beklentimizi ona göre ayarlayalım, utanmayalım, gurur duyalım. Kendisiyle gurur duyan, mesleğiyle de gurur duyar, eşiyle de gurur duyar ama mutsuzsa da bunu değiştirmesini bilir efendim, yardımlaşmasını bilir. Sevgili dostlar, sevgili çiftler. Sözlüler, nişanlılar, aileler, evliler. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı bugün sona eriyor. Şu anda hep beraber ana kameraya dönerek Tuğba Örmeci hanımefendiyle ne diyoruz? Sevgiler selamlar olsun, hoşça ve dostça kalın. MyLife Danışmanlık, Ekrem Çulfa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sundu.